Müslümanlara bir müjde vereyim Mehdi'nin zuhuru yakın Hz İsa'nın nüzulü de yakın bütün dünyadaki Müslümanlar kardeş olup birleşecekler bu Türkiye'nin öncülüğünde olacak inşallah büyük bir İslam birliği Türk İslam birliği oluşacak bütün Müslüman alemi müthiş bir medeniyet müthiş bir güzellik müthiş bir huzur çağına girecekler ee, çok müjdeli ve güzel günler önümüzdeki yıllar içerisinde gözlerimizin önüne inşallah serilecek. Çünkü Peygamber Efendimiz'in rivayetleri, hadisleri açıkça bunu göstertiyor. Kur'an ayetleri de buna işaret ediyor. Nur Suresi'nin 55. ayeti de açıkça dünya hakimiyetine, İslam'ın dünya hakimiyetine işaret ediyor. Peygamber Efendimiz'in söylediği bütün alametler son yıllarda zuhur etti. Hemen hemen bütün ahir zaman alametleri mucize olarak Peygamberimizin aynı söylediği gibi sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Etmeye de devam ediyor. Çok müjdeli güzel bir çağdayız. İnşallah her şey çok güzel olacak.